Selamlar arkadaşlar OBS eğitim serimizin 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte OBS'imizde kameramıza green box nasıl ekleriz, yeşil perdeyi nasıl filtreleriz bunu göstereceğim. Eğitim videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim daha önceden arka planımda kullandığım bir green greenboxım mevcuttu. Ya bu bildiğiniz standart yeşil bir örtü ama tabii ki de biraz daha kalın ve tonu çok önemli. Yeşil perdede dikkat etmeniz gereken en önemli şey arkanızda bulunan perdenin her yerinin eşit bir şekilde ışıklandırılması gerekiyor. Yani bu taraf biraz daha gölge, bu taraf biraz daha koyu olmaması gerekiyor. Perdenin tamamının aynı tonda olması gerekiyor. Bu yüzden de Green box kullanıyorsanız eğer ışıklandırmanız gayet önemli bir seviyede olması gerekiyor. Bunun için çeşitli lambalar kullanabilirsiniz. ring lightlar, işte softbox kullanabilirsiniz. Veya normal bir gece lambasına beyaz ampul takarak aşağıdan onu yansıtabilirsiniz vesaire gibi bir sürü seçeneğiniz mevcut. Greenbox'ımız mevcutken hemen kamera kısmına geliyoruz ve sağ tıklıyoruz. Buradan filtreler bölümüne giriş yapıyoruz. Efekt filtreleri kısmında artıya tıklıyoruz ve buradan kroma anahtarını seçiyoruz ve tamam diyoruz. Zaten gördüğünüz gibi otomatik olarak yeşil algıladığı için direkt olarak arkamdaki yeşil perdeyi tamamen sıfırladı. Ama gördüğünüz gibi elimin Kıpırdattığımda elimin çevresinde hala da yeşil şeritler oluşuyor. Bunların ayarını da işte benzerlik kısmından şu şekilde düşürüp alçaltarak yapabilirsiniz. Ve buradan Custom'ı seçin. Custom'ı seçtikten sonra Chroma anahtarının yanındaki göze tıklayın. Ve gördüğünüz gibi Chroma anahtarı kalkmış oldu. Sonrasında burada Renk seçin kısmına gelin. Ve buradan Pick Screen Color'ı seçin. Ve gördüğünüz gibi... Arkanızdaki green box'a artı işaretini getirdiğinizde green box'ımızın tonlarını burada görüyoruz. Ben şurayı yakalayacağım ve tamam diyeceğim. Chrome anahtarımı açıyorum. Ve buradan gördüğünüz gibi benzerlik ayarını kısıyorum. Pürüzsüzlük ayarını da ayarlıyorum. Şu an yine çok hafif bir yeşillik kaldı. Buradan anahtar renk sızıntı azaltmayı kısıyorum. Gerçi bu biraz da bizim şu anki ışığımızın çok doğru olmamasından da kaynaklı. Dediğim gibi ışık çok önemli Greenbox'da. Şu an minimuma indirdik gibi gözüküyor. Evet şu an minimuma indirdik. Sonrasında klavyemizden alt tuşuna basılı tutarak sağdan ve sol taraftan Greenbox'ımızı komple yok edebiliriz. Yine ben Hemen video oyun sahneme geliyorum ve gördüğünüz gibi Tabi burada kameramız biraz ayarlı olmadığı için arka planım gözüküyor. Burayı şöyle kısıyorum. Bu kısmı da böyle kıstığımda gördüğünüz gibi green box'ımız oldu. Aslında tekrar ben green box'lu yayınlara mı başlasam? Çok tatlı olmadı mı ya? Benim hoşuma gitti şu an. <gülüyor> Özlemişim green box yayınlarını. Ve gördüğünüz gibi çok hızlı hareket etmediğimiz sürece Etrafımızda çıkan yeşillikleri de silmiş olduk. Dediğim gibi filtreler kısmına geldiğimizde kroma anahtarında benzerlik, pürüzsüzlük ve anahtar renk sızıntı azaltmasını kendi ışığınız ve kendi green box'ınıza göre ince ayarlar yapmanız gerekiyor. Bunlarla oynayarak Doğru ayarı bulup minimum yeşillikle yayınlarınızı yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar OBS eğitim serimizin 6. bölümünün sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer eğitim videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.